Evet arkadaşlar 10 Ocak Perşembe 2019 videomuza hoş geldiniz iddia formülü videomuza şimdi gördüğünüz gibi 4 tane maç seçtik arkadaşlar 477 476 480 ve 481 şimdi 476 477 ve 480 maçlar bu formülde yüzde yüz tutuyor arkadaşlar 481 de ben buraya çok güvendiğim bir e, maçı yazdım Siz de böyle bir tane daha maç yazabilirsiniz 4 maç üzerinden oynuyoruz. Tutma ihtimali çok yüksek. Peki böyle bir formülde daha önce tutmuş bir var mı? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın bu 6-2019 Pazar. 6 Ocak 2019 Pazar'ın. Bu videoyu çektik. Bizi sürekli seyrediyorsanız arkadaşlar göreceksiniz. Burada 220-198 ve 228 maçlar. 3 maçın 3'ünde oynamıştık buraya. Conti garanti demiştik. Bakın dördüncü kuponda 220-0, 198-1, 228-1 tutmuş arkadaşlar. İşte bu da tuttuğunun %100 tuttuğunun garantisi. Tabi burada 4 maçla 3 maça oynamıştım. Şimdikinde 4 maça oynuyorum. Çünkü soranlar var ne yazacağız 4. maça diye. O yüzden arkadaşlar tekrar döndük. Bakın 10 Ocak, Perşembe 2019. Şimdi 477 ile 476'ya bakın arkadaşlar. 1-0-2, 1-0-2, 3 ihtimalin 3'ünde oynuyoruz. Fakat birbirine oranları yakın olacak. Bakın 477 200 2.20 2.90 .20, Ganyanları böyle olacak. 476 2.23 2.40 ganyanları böyle olacak seçeceğiniz başların. 480'de alt veya üst zaten iki başka bir ihtimal yok. Şimdi bu aynısını bununla oynayabilirsiniz. Toplam 18 kupon oluyor burada. Bunun peşine bir tane daha güvendiğiniz bir takımı ekleyebilirsiniz. Bakın en altta yazıyor. Az kazan sürekli kazan formülü arkadaşlar. Her gün yayınlıyoruz bunu biz günden güne. Bizi izlemeye devam edin. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bundan sonra videonun diğer yarısında başka bir formülümüz var. Onu göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar bakın birinci sayfaya geldik. İlk 9 kuponumuzun formülü burada. Toplam 18 kuponun ilk 9 kuponu. Tekrar söylüyorum 18 kuponu bu şekilde yapıyorsunuz. Aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar. Birebir dondurarak. Bütün kuponlara 9 bu 9 biraz sonra geliyor 18 kuponluk bir formül bunun peşine ben dördüncü satıra yazdım bakın 2'den 2'ye dedim Siz de böyle ilk yarı ikinci yarı güvendiğiniz takip ettiğiniz bir takım maçını yazarsanız vereceğiniz alacağınız para fazla fazla olur 18 kupon 3'le çarpsanız 3 pisli yapsanız 48 lira yapar 18 pardon 54 lira yapar fakat bu tuttuğunda verdiğiniz parayı alırsınız ee, daha da fazlasını alma şansınız var. Eğer buraya bir tane daha maç eklersiniz 4-5 katını 3 katını verdiğiniz parayı alırsınız. Amacımız hem zevkini sürmek hem de verdiğiniz parayı almak. Üstüne de biraz harçlık almak. Çorba parasını çıkarmak. Şimdi bakın 10 Ocak Perşembe 2019'a başlıyoruz. 477'ye 3 ihtimal. 476 3 ihtimal. 480, 600 başka zaten ihtimali yok. 481'e 2'den 2'ye dedik. Şimdi sayfanın üstüne bakın. Bir, bir de ok işaretiyle gösterdim. Birinci satır. 477-1, 477-1, 477-1. Yan yana yazıyoruz. 477-0, 477-0, 477-0. Altına geçiyoruz. Birinci satır devam diye yazdım. 477-2, 2-2. Yani üç ihtimalin üçünde koyup koyduk. 3'ün 3'lü kombinasyonları arkadaşlar. Yani ihtimal hesabı. İkinci satıra geldik. 476-1-0-2 dedik ya. Bakın yukarıya ikinci satıra. 476 1 0 2 1 0 2 6 n'in satır devamına yine 1 0 2 yukarıdan aşağı 1. kuponu 2. diye yazıyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı yukarıdan aşağı birer kupona yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi 480'e geldik. Alt ve üst dedik. Şimdi burada bir kere komple alt diyoruz. Üstü biraz sonraki 9'da kullanacağız. Bu 8 kuponu 3. satıra bakın yukarıda. 480 ne demiş arkadaşlar? Alt demiş değil mi? Alt ve üst. Altı kullanıyoruz önce. 480'e bütün kuponlara 8 9'dan 1'den alt dedik. Bakın 480 alt 486 yan yana bakın. Altın 3. satır devamına bakın. Hep alt. Şimdi aşağı geldik. 4. E, satıra yine 9 kupona yazıyoruz. 481 buna banko 2'den 2'ye dedik ya. Bir e, takip ettiğimiz maç kesin alır. E, i̇lk yarıda, ikinci yarıda 2 iki olur diyoruz diyelim ki. 481 bu Barcelona maçı bu arada arkadaşlar. O yüzden böyle yaptık. 481 komple 2'den 2'ye 2'den 2'ye diye bakın dördüncü satıra bakın aşağıya dördüncü satır devamına bakın 2'den 2'ye diye yazdık şimdi bunu ilk 9'u yaptık şimdi ikinci 9'a geçiyoruz arkadaşlar bakın ikinci 9'a geçtik şimdi maçlarımız aynı 477 476 aynı arkadaşlar yani birinci ikinci satır yukarıda bakın birinci ikinci satır aynı altta ikinci satır, satır devamı biraz önce yaptığımızın aynısını yazıyorsunuz 477 3 tane 1 yanına 3 tane 0. Birinci satır devamına 3 tane 2. 476 3 tane 1 tane 0 bir tane 1 0 2 pardon. İkinci satıra yukarı bakın. 476 1 0 2. 476 devam ediyor 1 0 2. 6 enin ikinci satırın devamı 476 1 0 2. Yani biraz önce yazdığımızla aynı arkadaşlar. Dondurup aynısını oynayabilirsiniz. Bu da ikinci dokuz kuponumuz. Toplam 18 kupon. Üçüncü satıra geldik. 480'e biraz önce alt oynamıştık ya. Burada komple üst oynuyoruz arkadaşlar. Altta üçüncü satırın devamına bakın. Üstte de altta da 480 olduğu satır komple üst. Alta geldik 481'e. buna çok güvendi. 2'den 2'ye dedik ya. 481 4. satıra komple 2'den 2'ye yazdık bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplam 18 kupon var burada. 9 biraz önce. 9 da bu 18. Bunu aynısını oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 3 maç kontu garanti öbürü de %80 tutma ihtimali var. Zaten bir sonraki videoda gösteriyor tuttuğunu gösteriyor size. Bir öncekini pazar gününkünü gösterdim. Şimdi buraya ben 4 maç oynadım ya arkadaşlar siz bir tane daha at buraya yazın. Bu çifte şans olabilir veya güvendiğiniz bir takım olabilir. Yeneceğini düşündüğünüz bir takım olabilir. Zaten takip edenler görürler arkadaşlar. Bir maç daha yazarsanız banko verdiğiniz paranın biraz daha fazlasını alırsınız arkadaşlar. Eğer ganyanları yüksek olan buradaki seçenekler gelirse verdiğiniz paranın 3-4-5 mislini alma şansınız var. Bu maçları da oynayabilirsiniz. Aynı sistemle kendi seçtiğiniz başka maçları da e, her zaman oynayabilirsiniz. Bu tüm zamanların formülü. Bu perşembenin ama o maçları seçerek gösterdim. Bunu her gün hafta sonu hafta arası fark etmez.